Bir şeyi ölçmeye başlayıp ölçmeyle alakalı bir standart belirlediğimizde bir nedensellik akışı belirlediğimizde gerideki sayıyı ilerideki sayıdan küçük olduğuyla suçlamak gibi oluyor anlattığın hikaye. Elbette onlar o dönem için geçerliydi. Kafa tasçı olma ya da bilmem Bu dönem, dönem için geçerli olmadığının kanıtı nedir? Ee, bu dönem için geçerli olmadığını kanıtı başka şeylerle ölçtük, uyguladık ve işlemsel olarak hayatımızı kolaylaştırdık. O gün de iddiaydı. Da, e bir şeydi. O gün onu öyle düşünüyorduk, piyasa öyle kullanıyordu. Şimdi artık ölçerek başka yeni verilerle, başka sonuçlarla Şimdi bulunduğun durum, durumla yani, körleşme yanılgısı. Ama hayır var. birikerek kerek yükselen bir bilgiye bu tamam. ve nedensellikle kontrol edebildiğim bir bilgi. Abi, Yoksa bilimsel olan, bilimsel Hatay'da, iddianın kendisi burada şöyle bir Hatay'da şey yıkılan binalar da biriken tuğlalarla oluşuyordu. Zemin çürük olunca sallanınca göçüyor. Ama abi bu herhalde şimdi manipletif oluyor. Evet, şimdi de, evet evet <gülüyor> <gülüyor> yani evet. Ama yani, yani bak, şimdi bak, hani bu bilim, sohbet bilimle ilgili bak içindeyim ya ben yıllarca. Şimdi bilim mesela daha önce yapamadığı bir şey var. Bilimin bak, bir aristokrat fotoğrafı var. Ve bunu Üzledim. pazarda çok kullanıyor gibi o, oluyoruz. O eski ve kötü, ha, ondan bahsedelim Yani bunu, bilim aslında bir yöntemden bahsediyoruz ya. bir şeye bakmayan bak sen gene ben... eski kötü örneği bugüne getiriyormuşum gibi dinliyorsun doğal olarak. Çünkü bu tip tartışmanın ana damar örüntüsü hep böyle oluyor ama ben başka bir şeyden bahsediyorum. Aynı zamanda bir de lafların sıralı olması problemle, arka arkaya argüman getirmek gerekiyor ya. Şimdi bilim bu kadar günah işledi ama buraya birkaç şey getirdi. Bir... Bilim biliyor ki bilim yanılabilir. Bak bu yeni bir şey, bu yeni, bu bir. Ama bunu gerçekten iyi bilim insanları biliyor. Bilim kültürü halka yansımadığı için halk bugün zannediyor ki bilim tek kurtulur. Yok öyle bir şey. Bilim yanılıyor ve bunu bilim insanları biliyor. İki, bununla mücadele için etik sistemler geliştiriliyor. Artık kontrol sistem, işte hayvan deneyleri şeye bağlanıyor, insan deneyleri yasaklanıyor, maymunları artık kesemiyorsun, biçemiyorsun falan filan. Ya Bütün bunlar niye? birçok akıl bir araya gelsin, biz bu işi daha verimli yapalım ve olabildiğince etki değerlendirmelerini falan yapalım gibi. Yalnız bu bugün içerisinde herkes mesela ya ne bileyim işte çok böyle güzel bir araba yeni son teknoloji bir araba satın aldığında yeni ya da bindiğinde gezmek için olan bu zamanda yaşadığıma çok mutluyum demiyor musun? Onun gibi bir illüzyon bu. 50 sene sonraki adam geldi mi o arabaya gülecek tamam bu ne lan diyecek. Ben ilk Doğan'a bindiğimi hatırlıyorum tamam mı? Ulan dedim bu ne ya? Şimdi bilimi de böyle görüyoruz. Yani bulunduğumuz alanın getirdiği bir yanılgı bu. Ama insan tekrar söylüyorum insan zekasının bir işlevidir bilim. Bak zeka İntelekt yapısı gereği böler parçalar. Abi işleri giderse 70-80 sene yaşayacağız. Bu kadar zaman içerisinde bilim bir gün bir şeyleri çözecek lafı seni de beni de kesmeyecek kesmez. İşleri giderken sağlamız yerindeyken deriz ki tamam yarın bugün bir şeyleri açıklarız. Bugün olmadı ama yarın yaparız. Lan gidiyoruz buranın anlamı ne, şey ne? Yani e, ben... Onu da bi biyolojik anlamda kontrol ettiğimiz veriyle beraber biliyoruz. Baştan beri varoluşumuz bunun üzerine kurulu. Gideceğiz ee? Evet, Gideceksin de sen kişisel olarak... Bir sürü konuştuk. Anlam arayışımız. Ee, mesela doğru seçimleri yaptığımızdan emin olmamız için gereken kesin bilgi ihtiyacı. Bunlar nereden gelecek? Hocam anlam arayışının önemli bir bölümü de biyolojik olarak hiyerarşi oluşturmayı kolaylaştırmak için yapılandırdığımız bir şey ya. Bu kötü örneği. Ayıp, Bu tamam, buraya tamam. gelen örneği. Ama şunu diyorum. Eğer ki varsayalım ki velev ki böyle bir bilgi varsa bunun en ufak bir kanıt kırıntısı bile seni coşturmalı. Anladım. Çünkü, Eğer bunun en ufak kanıt kılıntısı astroloji değilse ben bunu bilmeden ölebilirim. Yani i̇şte bu, bu, konuda, bu senin nasıl bir sesi değil. Yani buna bir şey yapamam. Tamam. Bu mesela yani, bu bir bakış tarzı. Her bir kere yani evren bu kadar dönüyor, dolaşıyor veya burçların içinde sakladıysa konuyor. tamam tamam bu yani? Bak bunu şöyle, bununla tamam. ilgilenmemek senin özgürlüğün. Durup <gülüyor> ya bir duruma da tamam. bir şey yapma. Yani. Bak nasıl duygusala abaladın. Bu Tabii senin bu senin diyeyim. duygusal bir tercihin. Ona bir şey yapamam. Ama sen iktidarı eline aldığında, gücü eline geçirdiğinde bunu yasaklarsan... Bu arada Başak çok seviyor. Bu ayrı ha, bir şey. Yani. Evet. Tamam. Buna karşı durursan, bunu yasaklarsan, bu bilginin önünü tıkarsan insanlığa kötülük yapmış olursun. Bunu kabul edersen biz aynı masada konuşuruz. Yani ben kişisel olarak inanmıyorum sonuna kadar özgür. Ben kişisel olarak inanıyorum sonuna kadar özgür. Ama ben bunu dayatıyorum bizim en önemli problemimiz. Burada... Bugün bilim, bugün bilim, pozitivist bakış açısı, sekülerist dünya görüşü, bana bir bilme modeli dayatıyorsa, aklım, vicdanım ve insanlığım duruyorsa benim buna karşı gelmen lazım. Aynı şekilde kökten dinci bir model, Bu arada bir masada, dini grup bana bir şey dayatıyorsa aynı şekilde ona karşı gelmek zorundayım. Masada, şimdi bunu bunu yine idealize ederek tarif ettiğini düşünüyorum. Sen masada gerçekten çoklu değerlendirme yapacak kabiliyette ve tecrübede olduğunu düşündüğüm bir adamım. düşünsel becerileri açısından bilimsel bilgiyi çok hızlı, net, tertemiz, kontrol edilebilir, çok yaratıcı, aynı zamanda alternatiflerine sistematik kullanan bir adamsın. Şimdi zaten bunu, bunu... anlatmı bunu göstermeye çalışıyorum. Aslında yaptım. bu yapılabilirmiş. Yani hani bu da bu da bir iltifat gibi basada bunu hep görüyoruz. Tamam, bu bir yöntem Pratikte çünkü de. Bu Aynen öyle. Yani sen bariz hani bilimsel anlamda diye söylediğimi sorgu ve uygulama kalıplarını muhteşem bir şekilde pratiklerde kullanıyorsun. Zaten bana sorsan buranın kaskücüyle bu tarafla alakalı canın istediği gibi de sallıyormuşun gibi geliyor bana. Sallıyorsun diye hakaret gibi olmasın cümle. <gülüyor> Ama yani hani mevzi, kameralar mevzi. bir kapansın <gülüyor> ben. Yani hani istediği gibi elinde pala o tarafa bu tarafa kılıç sallıyorsun ya böyle çok, diyelim. Yani bir insana şeydir. kendini özgür hissettiriyor abi. Ha yani özgür yani. Bu buradaki buradaki ola gelen şeyi senin idealize ettiğin forda yani bağlantısal bir. Şunda çok hem fikrim. Bunu beraber zaten uzun süre konuştuk. Bu kadar çözünürlüğünü yükselttiğimiz bir evren pratikte işimize şu anda yaramayabiliyor bazı konularda. Biraz çözünürlüğü düşürüp geri gelip daha geniş bir yüzeye blok halinde bakmanın dönemindeyiz. İnsan bilimi. İnsan bilimi ve bu, bu bakma eyleminin bizim hayatımızı çok kolaylaştıracak yeni bağlantısal veriler çıkartacağını. O yüzden bilime de sosyal hayatın kendi işleyişine de bağlantısal fırsatlar vermek. Buradan yeni olasılıklar görmek muhteşem bir bakış açısı. Buradan kadimi tarif etmek çok güzel geliyor bana. Sadece burada az önce söylediğim gibi aslında hani mesela kişisel gelişimle alakalı konuşuyorken altımda söylediğimiz bir şeydi. E, kişisel gelişim niye masada tukaka ediyoruz? Aslında lan gelişiyorsun işte ve kişi olarak gelişmeye yatkın bir zihne sahip olmakla kadar mantıklı bir şey diye konuşuyorsun. Ama kişisel gelişim havuzunda konuşmaların büyük bir bölümü sana fısıltıyla üstü kapalı bir şekilde şu önermeyi söylüyor. Sen ötekileri ez. Sen öne geç. Okay. Aslında ana vadi, ana öykü kalıbı bu. Çirkin bulduğumuz tarafı bu. Biz yıllardır beraber savaşmıyor muyuz? Ama ben diyorum ki... yani isteyen düşünüş... herkesin evrenden 100 bin dolar alabildiği bir dünyaysa çok hemfikirim. Bu Olsun bu... ve de cama sarf ederim. Sorun o değil. Sen ezoterik bir bilgiyi biliyorsun. Ötekiler bilmiyor. Sen iste evren sana 100 bin dolar versin deyince konu çirkinleşiyor. İşte düşüyor. bu nasıl çalışıyor biliyor musun? Hı. Akıl. Akıl bu alandan çekiliyor. İnsaf bu alandan çekiliyor, bunu tukaka yapıyor. Üç kuruşluk zihinlerin eline kalıyor bu iş. Ve ondan sonra da biz dönüp kötülüğünden şikayet ediyoruz. Aklen oraya girmedikten sonra, vicdanen orayla ilgilenmedikten sonra, orası hakkında söz söyleme hakkımız yok. Mesela İslam inancına sahip olmayan bir insan, Müslüman şöyle yapmalı, şu böyle yapmalı dese kimse ciddiye alır mı abi? Ya İslam inancının içindeysem, ben senelerdir neyin kavgasını veriyorum? Ben o kültürde büyüdüm ve o inancı sahip olduğumu düşünüyorum hala. Yani ben böyle yapıyorum, bana kimse karışamaz diyorum. Ben hala İslam dairesi içinde kalırım diyorum. Benim İslam'ım geniş abi. Ama adam diyor ki öyle olmaz, işte bu da böyle yapamaz. İşte ya yetere... şey tarifi çok sağlıklı geliyor, çok anlıyorum dediği yerde. Yani dinin sahibi olduğunu zannetmek, en son tweetlerinden bir tanesi evet, evet. öyle atmış. O mesela bak, çok İskoçya evet. başbakanı namaz kılmış da fotoğraf paylaşmış bilmem ne. Benim orada hatırlatmaya çalıştığım şey, yani bazısı bunu skor olarak görüyor, vay işte İskoç Sarayı'nda namaz kılmıyor falan. Bazı ulan bu kökten dinciler oraya da gitti falan. Ya kardeşim bir de şöyle bak, içinde namaz kıldığın kültür nasıl bir kültür? Yani senin mesela İslam kültürün dediğin o bu, yani İslam'la alakası olmayan bir şey bu, yerel bir kültür. Bunun içinde sen böyle bir şey izin verebilir misin? Bir Yahudi gelip Talmud'u alıp bilmem ne yapabilir mi Başbakan olup senin ülkende ya da işte bir Hristiyan gelip burada bir takım ibadetler yapabilir mi? Yapamaz. Dolayısıyla konu orada, bile değil yani. Hani... Orada aslında ezik bir durumun var. Senin kültürün öyle bir şey izin vermiyor mesela ve oradan biz bakamıyoruz. Ve bunu göstermeye çalıştığın zaman insanların verdiği reaksiyon kusura bakma senin böyle biraz önce verdiğin reaksiyon gibi. Çünkü bir tukaka var. Orası orada dursun beni ona bulaştırma. Tamam abi sen bulaşma ama burası bulaşılmamalısı gereken bir alan dediğin zaman kısıtlamaya ve baskıya girer. Dolayısıyla şunu diyorum. Önünü açmak bu, gerekiyor. Bu bu falan bir yaklaşım değil bu. Arada. Önünü açmak ya burada gerekiyor. burada mesela burada senin hiç çatışmayacak aklısın ya. bir insan ha, bir yani. istidadı var ya. Adam Haklı. mesela böyle. <gülüyor> Haklı çıkmanın dopamini fışkırıyor şu anda kulaklarında. Ama yani zaten hem fikir olduğumuzu biliyoruz. Aslında Aha. burada Tartışma yöntemi göstermek çok önemli. Çünkü bu konunun hiç masaya gelememesinin sebebi Sinan Can'la Mustafa Can dostluğu içerisinde tartışılamıyor olması. Yani bu hep, mesela Tevfik Uyar, selam gönderiyorum buradan, gizliden bizi izliyor biliyorum, bana küs. Çünkü Tevfik Uyar, e, şüpheci bir arkadaşımız. İşte mesela antiastroji kitapları yazıyor, bilmem ne yapıyor. Şimdi ben arada bir, mesela Üsküdar Üniversitesi'nde bir kere bir homeopati konferansı vardı. Benim üniversitemde yapılıyor diye aldım, paylaştım. Adım, homeopatik konferansı düzenleyen adama çıktı. Ve bu ekip, Işıl Arıcan, işte diğer arkadaşlar, bu arada hepsini takip ediyorum. Hepsinin bilimsel kafasını çok seviyorum ama öyle bir yerdeler ki, böyle basılacak bir düğmeleri var, oraya dokunduğumuyla arızaya geçiyorlar hemen, yani kırmızı alarm. Çünkü anlıyorum o mantığı. Kötü örneklerle o kadar çok çevrelendi ve bilimden o kadar uzak bir toplulukta yalnızlaştırıldılar ki. Fakat bu yaptıkları işin, ki o insanlar akıllı insanlar. Mesela Tevfik çok akıllı bir çocuk. Bilim kurgu yazan bir adam. Bilim kurgu yazan adam yüksek zekalı bir adamdır. O aklın bu alanlardan çekilmesi, bunu şüphecilik adı yok sayması, hiçbir bilimsel ya da mantıki analize konuya değer görmemesi o alanı maalesef yozlaşmanın eline bırakıyor. Ve böyle bir alanda küçük de bir ihtimal varsa, bak diyorum sana 70-80 sene yaşayıp buradan gideceğiz. İşler yolunda giderse o da. Ya giderken abi yaşlandığımızda abi iyi ki şu hayatta yaşadım çünkü şuna sebep oldum diyebilmem için benim ödüllerim bilmem nelerin bana yetmeyecek. Bir örüntüyü anlamam gerekecek. Buradaki senfoniyi duymuşluğum, hoş sedayı e, algılamış ve birazında katkı yapmamış olma, yapmış olmam gerekecek. Buna bilimin katkı vermediğini ben sana bilimin içinden bir insan olarak söylerim. Bilim sana evrenin küçük bir parçasının resmini gösterir ama burası çok büyük bir tablo, burası çok büyük bir senfoni. Dolayısıyla başka bilgi alanları var ve günümüzün insanının cehaleti, yani bu açıları bak cehalet ne diye tanımladık, benim başka bir şey öğrenmeme gerek yok, bildiğim bana yeter. Bilim bugün en, nasıl diyelim, derin cehaletin kaynağı haline gelmek üzere, eğer bu kadim alanların kurtarıcılığı yetişmezse, çünkü oraya baka baka, buraya kitlene kitlene, bu koskoca evrenin bize söyleyebileceği şeyleri en iyi anlayabileceğimiz zamanda, hiç duymadan buradan gideceğiz. Bildiğin ses yalıtımlı kulaklık takıyoruz abi. Şu anda hani pozitifiz dünya görüşü diyeceğim ama çok bu arada azınlıkta bu. Ana akım medyanın çok seslendirdiği belki bir şey çok gözüküyor ama çok azınlıkta. Biz bunu genellikle kötü örnekleriyle New Age'cilerde falan görünüyor zannediyoruz ama aşağıda gerçekten çalışan bir damar var. Ben mesela yıllardır Rupert Sheldrake'i takip ederim. Herkes bu adamı gömer dünyada. Adam yıllardır... Ben bu jargonu ondan öğrendim. Yani Öğrendiklerimden birisi o. Ya diyor ki sakin abi. telepatim mi? Gel çalışalım diyor. İşte duruyorum Gel çalışalım. Tekrar doğuş mu? Gel çalışalım. Astroloji mu? Gel buyur. Ya gel. Mesela bilimi kökünden sarsacak 10 tane deney önerisi diye kitabı var adamın. Science Set Free diye çıktı. Science Delusion diye çıktı Amerika'da. İngiltere o başlıkta yayınlayamadı. Science Set Free diye yayınladılar. Çok net 10 tane deney. Abi diyor bunları yapın, bakın diyor. Bilimin ne halde olduğunu görürsünüz ve bu adam bir biyolog, bilim insanı. Ama neden tartediyoruz? ediyoruz? O cehaletimizi bozma teşebbüsünde bulunuyor. Çünkü. Burası yani sınır bilimle bir şeyi tekrar sorup... Burada... Aslında konunun kendisinin bilgi olmadığı, bizim sohbetimizde sorguladığımız şey bağlam olduğunu bağlam. bir hatırlatmak gerekiyor. Tabii kesinlikle. Ee, yani... Bu arada ben abi ben bu konunun hiçbir uzmanı değilim ama onu tekrar altını çizeyim. Yani, yani kendi bilim alanım dışında, fizyoloji, nörofizyoloji dışında bu alanların hepsinin biraz derin meraklısıyım o kadar. Yani öyle bir derin, met literal bilgim yok yani. E, buraya bağlam oluşturuyorken yani bu bilgi ve bilgi kalıplarının kendisi de bağlamın amacını, işlevini, toplumsal olarak hangi tür problemleri çözmeye yardımcı olduğu ya da yeni ne tür problemler çıkarttığının sohbetini yapıyoruz. Burada aslında bu havuzdaki bilginin, o yüzden burada haklısın dediğim bilgi bu. Bu havuzda yani astroloji diye sembolik hale getirelim. Astroloji havuzunu bilimsel bir bağlamla, tekrar yorumlamak bakmak kontrol etmekte her fikrim hiçbir sorun yok. İlginç bulan herkes bunu yapabilir. Bir taklit bir trick var. Bilim orayı çözemez. Yani bilimsel yöntemi genişlet genişletilmiş bilimsel yöntem demek lazım. O bilimin konuda Bilimin de yöntemleri önerilerim olacak. <gülüyor> yani. Ama yani şimdiye kadar bu arada bu konuda yapılmış çalışmalar var. Bak Enis Tokod'un bu konuyla alakalı çok tatlı bir makalesi tabii, var derlemiş makalesi tabii. var. Şimdiye kadar Hani bu konuda gerçekten birileri tutarlı bir mantıkla kontrol etmeye çalışmış doğum tarihimizle kişilik gelişimine ya da hareketleri kendisine elbette mesela şöyle dersen olur. E, bunları ne yaparsak yapalım kısa dönemlidir. Halbuki kadın uzun dönemli örüntüler barındırır. Birkaç yüzyıllı, birkaç bin yılı toplamak gerekir diyebilirsin bir şeydi. Haklı da olabilirsin. Bu da böyle kontrol etmeli ve bundan sonra böyle bakılabilecek kontrol grupları ya Bu iddianın öbür tarafta ha. savunması var. Evet. Onu Çünkü bu bir yöntem, var yani. yöntemle ilgili yani bilim aslında hiç ideolojik bir şey değil ya. Sadece bazı ideolojiler sahiplendiği için, bazı ideolojiler de inançları sahiplendiği için oluşan dezenformasyon. Halbuki bilim, bilim adamının ideolojik bir amacı yok ki. Bu bir şeyle ilgili çalışıyor. Bilim adamının her zaman ideolojisi var. Bilim ideolojisizdir. Bilim ise insan değildir ha, bilim bir kavramdır. Ett onu diyor ya. Yani... Bilim insanının ideolojisi vardır ama. Ya kişisel olarak vardır dinlerken... ya da yoktur ama evet. yani hani konu şeyle ilgili ya biyolojiyle alakalı bir şey çalışıyorsun. Onu yapabildiğin ve merak ettiğin o soruyu bildiğin için yaptığın bir şey. Komünist olduğu için bunu yapmıyor ya yani. Hayır bilimi yapıyorsun. Bilimden öğrendiğini ideolojinle seslendiriyorsun. Bilimde karıştırılan şey bu. Mesela bir bilim insanı evrim, moleküler genetik bilmemle çalışıp çıkıp et, bunlar kendi kendine diyorlar, Allah yok dediği zaman. Bilimden öğrenmediği bir şeyi ideolojisiyle tamamlayıp sana söylüyor. Ya aslında da onu ya şöyle Allah de... <gülüyor> ne mükemmel yaratmış falan dediği zaman da aynı şeyi yapıyor. Haklısın ama bu işin çirkin tarafı aslında öznelinde yine bir miktar seni de destekleyeceğim. Özneliğinde bir problem kalıbına işlevsel bir sonuç veriyorsa bunu söylüyorsun. Bu, bu, bu da ideolojilerin içine işine geliyorsa hızla sahipleniyor. Aynen öyle. Yani... Ama ideoloji her sahiplendiğinde de bilgiyi bağlamından çıkarır işte mesela işte faşist ya da tabii kapitalist biyologların eee on neyse son aldığı gibi. Evet, evet. Halbuki evrim hiç öyle bir şey söylemez. Evrimin uyum mekanizması tamamen başkadır. Bunu bir Darwin anlamış. Darwin'den belki 100 sene sonra biz yavaş yavaş anlamaya başladık. Darwin neredeyse o zaman yal varmış. Etme gitme öyle bir şey değil falan diye ki adam zamanının çocuğu. Yani bayağı faşist eğilimleri var işte zencileri daha çok şeye yakın görüyor bilmem ne maymunlara vesaire vesaire. O dönem için anlaşılabilir fikirleri olmasına rağmen adam doğaya o kadar vermiş ki kendine. Çok bugün bile hala geçerli. Biraz modifikasyonla hala temel kuram yaptığımız bir şey bulmuş. Ama biz abi ideolojisiz konuşamıyoruz. Çünkü bağlama ihtiyacımız var. Ee, mesela sayısal raporlar veren işte bütçe bilanço açıklayan siyasi niye yok lider? İlgilendirmiyor ki bizi ölçüm biçim. Bana gaz ver. Bana hedef göster. Parlıyor Bana pışpışla, <gülüyor> de ki bunlar iğrenç, şurası süper, buradan yürüyelim. Liderden biz bunu bekliyoruz mesela. Bir bilim insanı da bir lider. Hatta haberci bile bir lider bugün. O yüzden bizim duygularımıza hitap edebilmesi için bağlama ihtiyacı var. Ben diyorum ki bilimin bağlamı dar, diğer bağlamlar sakat, yoz. Şimdi akılları birleştir. Bak bu kadar adamız, bu kadar iletişim var, Acık yürüyelim diyorum yani. Örneğini bence burası ortak bir şey. alan oldu ama. Tabii, yani. Zaten ortak. Tabii <gülüyor> zaten aynı şeyi konuşuyoruz ama <gülüyor> dediğim gibi bence çok faydalı bir şey var. İnşallah böyle sohbetleri insanlar daha fazla yapsınlar. Bak çok önemli buldum bu konuyla birebir iletili olduğum bir şey söylemek istiyorum. E, metafizikle alakalı bir durumu biz 1920'lerde, 30'larda, 40'larda hayır yok biz rasyoneliz ısrar evet. israr ederek kaldırmaya çalıştık. Şimdi bunu kabul ediyoruz ki aslında zihnimizin bir zaruriyeti olarak ya da evrenin bir sonucu olarak bunda emin değilim yani ya bizim bir anlam ihtiyacımızla alakalı ya da evrenin zaten doğası gerektiği ürettiği bir anlamla ilgili bir şeyde bizim metafizik bir yapıya bir ortak kümeye bir rasyonel zihnimizin yanında ihtiyacımız var varmış. Bu, e, metafi... Aslında metafizik de manevi alan diyorsun yani anlamsal bir alan. eğitim. An, anlam ama yok metafizik de aynı zamanda anlamla başlayıp... Metafizik, metafizik de yani, felsefede biraz daha aslında incelenebilir ve metodolojisi olan bir alan. Yani aslında bir disiplin metafizik. Hmm. Ee, yani işte adamlar onun metodolojisini falan anlatıyorlar ama bir de böyle e, kuraldan, düşünce yönteminden bilmem neden bağımsız olarak yani... Abi bunu Allah yarattı ya da bunu tesadüfen oldu dememize sağlayacak o bütüncül anlam dünyasını da biz biraz metafizik diye düşünüyoruz. Senin bir sürü Twitter'daki yazdığın şeylerin içerisinde de bunu yaptığını düşünüyorum. Şimdiye kadar üretilmiş o konuyla ilgili anlam paketlerinin işlevsizliğini fark edip, bunu yeniden bu kültüre uygun şekilde hem ağ toplumuna hem yeni teknolojik duruma hem 8 milyar 9 milyar insan olma potansiyeline uygun şekilde bir tekrar talifi gerekiyor. Bunu dışarıda bırakarak bunun olmadığını biliyorum ya da hiç o tarafta iddia ettiğim bir şey değil ama... Az önce söylediğimiz gibi yöntemsel bu yapılanmayı orada kullanabildiğimiz ve böylece tutarlı, sürdürülebilir, işte kontrol edilebilir bir alana doğru çektiğimiz bir biçimde yeni bir metafizik diyeyim ben. Kavramsal olarak azıcık yan, yanlışlarının olduğunu kabul ederek üretmek gerekiyor. O yüzden senin imayı bitirmeni bekliyoruz tüm kaşe olarak. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Kamera ısınmadı mı daha ya? Bence konu çok <gülüyor> uzadı. Burada burada keselim. <gülüyor> tamam, tamam. tamam tamam bitireceğim. Bitireceğim söz. <gülüyor> tamam öyle yani hadi gerçekten bunu Bana bitir de üzerine tarih de, de, üzerime... de verdirtirdin. <gülüyor> tamam bitireceğiz. Tamam yani, be hadi bir bitir de üzerine azıcık inşallah daha çekişmeli Bugün daha tarih güzel. verince gittim zaten 10 sayfa yazdım vallahi. <gülüyor> tamam.